kesir Gönen'deyiz. Yine patlıcanları bol olan bir bölgemiz. Efendim burası neresi? Bir kendisi tanıtır mısınız? Ee, Gönen'in Armutlu Mahallesi. Evet. Adım Erkan, soyadım Bıyık. Çok güzel. Ee, patlıcanlarımız gördüğünüz gibi ilacımızı kullanıyoruz. Rekor gübre yaprak güvesini. Rekor gübre yaprak güvesini Kaç gün oldu kullanan efendim? Şu an onuncu gün. Peki niçin kullandınız ve nereden gördünüz aldınız? Nereden gördüm? Ee, sizin paylaştığınız Sizin bu bölgedeki kullananları aynen, gördünüz. aynen diğer arkadaşları da gördüm konuştunuz mu görüştüm bir evet. tanesiyle görüştüm ya memnunum dedi ondan sonra işte abime tavsiye ettim ondan sonra abiniz nedir efendim Hasan Bıyık Hasan Bey buradan selamlar efendim bahsedinize geldik <gülüyor> artık kardeşinizle beraberiz ee, ne oluyor yani ne değişti 10 günler değişti ne mi değişti hocam evet. yani şimdi e, biz bunu yaptığımız şey olay bu Anlatmak istediğimiz olay bu. Gelelim olay ne? Adresimiz belli, yerimiz belli. Evet. Patlıcan üstüne keçi çiçek canlı. Şu patlıcanı gösterelim canlılarına şeyini. Her şeyin abi şu an için bizim için on numara yani. Şunu gösterin abimizin elindekini. yavaş. Kamera hızlı çevirmiyorum yavaş çevirelim ha. Evet, öyle abi. Çiçek peki çiçekler eskiden böyle açılıyor muydu bu kadar geniş? Açılmıyor abi, daha Şun baygın göstereyim. duruyordu, mallar daha baygın duruyordu. Yapraklar peki nasıl duruyordu? Yapraklar, onlar da aynı dediğim gibi yani, Yere baygın duruyordu yani sararıklık var. Mesela eskiden mesela patlıcanı hırpaladığın zaman bu çiçek kopuyordu. Mesela bu çiçeği artık tutmadan koparamıyorsun. Evet, yani. ben size şunu soracağım. Şimdi bakın, baygın bir yaprak demek. Baygın bir demek zaten hem e, döl tutma konusunda sorun demek artı Aynı. baygın bir yaprak zaten çalışmayan bitki demek. Aynı. Patlıcandaki en büyük sorun kök çurukluyudur. Tabii ki kök çuruklunun bir sürü sebebi vardır ayrı konu ama çalışmayan bitkilerde ya da çalışmayan <gülüyor> iklim şartlarında diyelim daha doğrusu. Mesela kışın bitki çalışmaz. Ondan sonra ister istemez haliyle ne yaparsınız? Ee, kök çürmeç Bir Sera için konuşalım. Evet, evet. Aynı şekilde bu noktada da yazın da işte bitki stresten dolayı çalışmaz. Sıcaktan dolayı çalışmaz. Bir de şu var. Örnek vereyim ben size. Şimdi susadığınızda daha doğrusu güneş yaktı diyelim şu anda. Evet. Su mu içiyorsunuz yoksa serinlem geçiyorsunuz ya. Yani? Su içiyoruz. Hayır, serine geçiyorsunuz. Güneş evet. yaktı size. Yani, yani aynen, ha, aynen. Güneş aynen, yaktı, aynen. daha susama olayı yok. Daha suyu şimdi içtiniz ama sıcak geçtiniz, ne yapıyor burada? Ee, eğer sıcak sizi yaktıysa ne yapıyorsunuz? Yolguya geçiyorsunuz, kafanızı evet. şapka takıyorsunuz evet. haliyle. Dolayısıyla bitkide bugün özellikle e, aşırı sıcaklarda, şu an yaz geldi, devam ediyor. Bitki strese giriyor, sıcak stresine giriyor. Dolayısıyla kendisini bırakıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Suluyorsunuz yani. Evet, suluyoruz. Peki, sularsanız ne oluyor peki? Geçici olarak belki serinliyor ama Aynı, e, yaprağını kaldırıyor ama pıtratında kök çürümesi için özel çaba harcıyorsunuz yani. Evet. Demek ki aslında bitki su olmamış hali ya. Sormam. Onun için bu döngü çok önemli bir konu halde. Efendim gezelim şöyle. E, Şaşırttı mı peki sizi bu? Şaşırttı. Peki başka neye kullanacaksınız? Başka niye? E, Ağabeyinize ne tavsiye ettiniz yani? Kırmızı biberlerde. Kaç dekar yeriniz var? Ortalama 6 dörme geçik kırmızı biberim var. Siz pazardakileri satan sizsiniz değil mi? Evet. Pazarcılığı siz evet. yapıyorsunuz haliyle. Gelelim malzeme kalitesine. Malzeme kalitesi ne değişiyor? Malzeme kalitesinde. Yani kalitesine... şuradan bir tane patlıcanı heba edelim miyim? Şu alalım mı şöyle? Tabii, tabii tabii. Buyurun siz lütfen sizden ricam hani şöyle bir gösterirseniz eğer. Şu an ne zaman toplandı en son burası? Pazartesi günü. Bugünlerden yani, ne? Çarşamba, şu gün an oldu ikinci daha. günü, evet. Şu çiçek olayı nasıl? Şu bakın, gelelim şunları gösterelim. Bakın doğuşlarımız hale devam ediyor. Evet, evet. nasıl? Gördünüz, sürekli doğuyor yani. Aynen, evet. Aynen. Yani bunlar bizim için her daim verimdir yani. Her daim verim yani. Evet. Peki etrafın 2020'nin şu anki durumu nedir acaba? Yani etrafta bir sürü patlıcan eken var. Bunun cinsi ne bu arada? Bunun cinsi Anamur mu? E, Anamur. Anamur e, evet. aynen, Anamur abi. Anamur var Malımız yani gerçekten biz abi şu an attığımız e, ilaçtan gerçekten memnunuz. Hı -hı. Ki bütün arkadaşlara buradan tavsiyemiz olsun. Hı -hı. Benim kendim 15-20 dönüme yakın patlıcanım var. Hı -hı. Biberim var. E, domatesimiz var. E, herkese helale hele çeltikte. Evet. Herkese atmasını öneririm. Ne yapıyor Ama, Çeltik'te gördüğünüz kadar arkadaşlar belki duydunuz görürsünüz. Şimdi ee, burada Çeltik yöresi malim önerimiz. Ee, evet, evet evet evet. Şimdi ben Çeltik'te ee, bizim Suat abimiz vardı. Suat evet. Akman eski muhtarımız. Evet, Özellikle onun buradan. şeyini e, seyrettikten sonra dedim abi yani bu ilacı Suat abimiz kullandıysa A Rap -rap dedim, herkese herkese tavsiye edilmesi lazım. Ha Gittik, gördük mü? Gördük. Evet. Memnun mu? Memnun. Evet. Ondan sonra işte e, diğer komşu köyde arkadaşlarımız, Sefer abimiz, Sefer Kar arkadaşımız evet. mesela. Onun malını gördük. E, evet. Memnun demek ki var. Şu an Sefer Bey, e, yaprak yanıklı, aşırı fazla olan bir tarlada, evet. o, o kadar sıkıntılı bir tarlasını kaldırdık. İki kere uyguladı. Şimdi evet. üçüncüyü de uygulayacak. Neden uygulayacak? Randımanı artırmak için uygulayacak yani. Randıman, Bugün randıman evet. e, çeltikte artması ne demek biliyor Bakın. Şimdi az önce ne dediniz siz? Şu patlıcan yaprağı dediniz ki saldı kendisine. Evet. Peki çeltik yaprağı salmıyor mu sizce? Çal, salıyor. salıyor. Peki salmış bir yapraklı? Çeltikteki başak mı daha diri olur? Yoksa bugün e, yani yaprağı salmamış bir çeltikteki e, başak mı daha diri olur? İçindekiler daha iyi dolar yani. Ya Anladım mı e, ya? Aynı patlıcan da olduğu işte gibi yani. Yaprağı bırakan bir olursa... bitki Aşağıdaki mahsulünü ya da tepesindeki e, çiçeğin içindeki mahsulünü Aynı. büyütme şansı yok. Yok. Çünkü yok. niye yaprağını Çünkü. salmış hali Gelelim böyle. Yaprağını besleyemem mahsul zaten evet. üstündeki e, şimdi, mahsulü de şey yapamaz. Tabii çeltik konuşuyoruz ama tabii şimdi patlıcanı çeltiği herkes bilmez. Çeltik evet. çok fazla bilinen bir şey değil. Tarlamızı çekelim böyle. Gördüğümüz gibi şey. Daha bu birinci uygulama. Her Aynen. uygulamanızda Aynen. daha da ileri Artık gideceksiniz. Artık Allah'ın izniyle yani. her 10 günde bir bu işe başlayacağız. 15 diyelim, önemli değil. Bu 20 Biz diyelim yere kadar ama bugün bakın, şimdi ben size şunu söyleyeyim, Hani iyi oldu diye lütfen bırakmayın. Evet. Çünkü bu ürünün nihayetinde bize size tavsiye ettiğimiz işte 15 gün, 20 gün 25 gün aralığında kullanın. Evet. Daha sık evet. kullanmanız daha iyidir. İçerisine e, başka gübre katmayın lütfen. Buna gerek yok zaten. Evet. E, topraktan beslemelerinizi yapıyorsunuz. Damlamadan beslemenizi evet. yapıyorsunuz gerekmanları. Dolayısıyla toprağınızın izin verdiği ölçüde eğer toprağınız bozuksa çalışmaz ama toprağınız iyiyse aşağıda da gübresini veriyorsanız eğer Aynı. bugün e, daha iyi sonuçlar alırsınız haline. Bugün patlıcanda önemli şey nedir efendim? En çok rastalı soru nedir yani? Bizim e, patlıcan en çok patlıcanda e, hastalık. Hastalık haricinde e, patlıcanlarda bazı patlıcanlarda mesela Hı -hı. Yani bizde o hastalık yok bu trips dediğimiz hastalık. Trips, evet, böcek evet. hastalık evet doğru. sonra çiçeklenme konusundaki durum nedir yani çiçeklenme? çiçeklenme abi e, bakamadığın zaman mahsul zaten çiçeği yapmıyor ama Hı -hı. dediğim gibi bakın bizim için Kaç tane çiçek var şu... bu arada saydınız geçen? Dün saydığımda e, bir filizin üzerinde 20 ile 25 çiçek arası var. İsterseniz böyle sayma imkanımız da oluyor. Yani. gelelim Sıkıntı biraz yok. daha gezelim şu tarlamızı. Aynen buyurun. Şöyle gördüğünüz gibi dirlik çok güzel değil mi? 10 numara abi şu an. Peki bu yaprak ya, tazeliği. Patlıcan da abicim e, her zaman için ana karşı şey, yani ana patlıcan her zaman yukarı bakacak abi. Evet biz ana, ona bakarız şu abi. Şu kafa. Evet abi. Bu ana patlıcanlar abi. Bu nereye bakıyor şu anda Mutlak kardeşe kadar iner abi. Gelelim patlıcanı gösterelim. Bak abi. Kamera gelsin böyle. Bak abi. Bu ana patlıcandır abi. Şu patlıcan rengi nasıl? 10 numara abi. Şu kamera şunu göstersin şöyle. Şu kalite abi. budur abi. Bizim için kalite, kalite budur. Her budur. Her Fiyat fark ediyor mu peki? Etmez mi abi ya? Mor mor. Nasıl? Ha, harikotu, süper. Tabii. Yani şu an kalite bu. Bakın için. patlıcan bu, çiçek bu. İşte olay evet. budur aile. Yani bu, bu ana filiz. Evet. Bundan, bunda, bu zaten verimi verir. Sıkıntı yok. Evet. Önemli olan abicim o ana filizin üstündeki şu kardeşler abi. Evet. Bak şu kardeşler. Bak kardeşin mesela. Evet. Kendi patlıcanı var. Üstünde mesela bak şurada evet. iki tane çiçeği var. Hı -hı. Onu geç. Bak şurada Hı -hı. kendine ait üç tane tomurcuğu var. Evet. Bunlar ya ne bileyim, 24 saat, 48 saat zarfında zaten bunlar da bu kılama gelecek. Şu yaprak kalitesi peki şu an geldiğimizde, Hangi ayın yaprağı şu an bu? Bu abi, e, şu an ortalama, e, Büyük ihtimal aynen, 5 Ağustos yani. Şu hangi ayın yaprağı sizce, bu güzellik nedir yani? Vallahi abi biz, biz şunu şöyle diyelim abi. Evet. 10 gün önce kamera bize, bize 10 gün önce şu şekilde yani şöyle bir canlı bir imal yoktu. Şöyle canlı yani. bir yaprak yoktu abi. Parlıyor mu şu anda? Şu an 10 numara. Aynı gün abi. parlıyor yani. Aynen abi. Çünkü neden mi? Evet. E, zaten e, hava sıcaklığı daha şu an serinemeye düşmedi. Düşmediği halde yapraktaki canlı daha bakacak. Sanki bahar tazeliği abi. gibi. Şu Aynen an. abi. Şu bir kamera şöyle şu çiçeklenme hizasını bir hizadan gösterirsen. Hafiften eğilirse böyle. Yan taraftan böyle bakın. Her taraf çiçek. Sadece biz baktığımızda yani, homojen. Yani, yani, Bak, yani tarlanın. Eş daha. E, abi şöyle bir şey diyeyim ben. Hı. Tarlanın her bir dört bir köşesini rahatlıkla gezebiliriz. Hiç ee, burada. Biraz daha gezer, bol yeterli. Bizim için budur yani. Şu bir pazarcı olarak şu patlıcan kalitesini gösterelim. Patlıcan kalitesini. Patlıcan kalitesi mi? Peki bunu attıktan sonra patlıcanda da şekil bozukluğu değişti mi sizce? Yani patlıcan, şöyle söyleyeyim, e, yamukluk olayı bitti, bitti. Yamukluk olayı bitti. Baştan bu bir gerçek. Baştan bunu neyse söylemiştiniz. <gülüyor> Yaman ama. kilo fiyatı kaç para, düzüm kilo fiyatı kaç para? E, o e, yamuğu biz 1 liraya satıyoruz. Şu an bunları 2-2.5 iki, iki liraya satıyoruz. Oooo biz, biz istersen videoyu baştan tekrar çekelim. Ya, yalan <gülüyor> değil abi bu bir gerçek. Çünkü o kadar şimdi ha, ben anladım zaten ama onu ben sonra unuttum sizlere. Eyvallah. Gelelim böyle. Dedik ki Mesela, gelelim bak, böyle, gelelim bak. böyle. Yamuk bitti. Abi buyur. Bak. Sayalım artılarını, rekor gübrelerini, kısaca hızlıca faydalarını sayalım. Bir. Abi nasıl sayayım? Şu patlıcan hani, kalitesinden başlayalım. Keşke. Keşke bir iki sıraya atmayıp öyle göstereydik. Önemli değil. Siz sonuçta bu işin uzmanısınız. Yıllardır bu işi yapıyorsun sadece. Bakın abi. Şu Şimdi masur... yamukluk gitti. Evet. Çiçeklenme ultra hale getirdi. Çiçeklenme Yaprak abi. kalitesi, yapraklar kendisini hiç salmıyor. Dediğim gibi evet. ben 20-25 tane saydım. Mesela biz sadece şu an bir tane dalı say en az 10 tane çiçek vardır. Mesela Hı -hı. bak verime Hı -hı. yatıyor. Hı -hı. Çiçek halinde. Hı -hı. Mesela aynı şöyle. Tomurcu. Hı -hı. Şöyle aynı. Tomurcu Hı -hı. abi. Hı -hı. Bak çiçe mesela ufacık bir yerde kaç tane üç tane çiçeği var artı iki Hı -hı. tane de şurada neyi var bak tomurcu var Evet mahsüle yani evet. şuna inanıyorum evet. bu yıl yani bu çiçekler mala yattığı zaman bu fidanların bunu taşıyamayacağına inanıyorum ama bu da gelişiyor. Evet, yani inşallah yani. Alıyorsunuz, e, topluyorsunuz, o tabii, sürekli değişiyorsunuz da yani. Mesela e, bizim ben evet. bunu pazartesi günü topladım. Evet. E, bugün çarşamba, cuma sabahı hemen yeniden girdiğim yerlerden tekrar yer veriyor. Var. Dolayısıyla Aynı. ne yapıyor? Tek bir Aynı. anda bırakmıyor. Sürekli Çünkü, çiçekte yani. Yani ne oluyor abi? Biz bunu kopardık Çağbiciğim, patlıcanın kökü hemen buna gidiyor Bak, abi. önemli bir konu söylediniz. Bakın sevgili olasilerimiz. Mesela e, çok önemli konuşuyoruz. konu söylediniz. Eğer bitki üstünde masulü var, Evet. E, o arada duranlaşsa, büyümese ne olur? Üstünde yüküyle beraber boş boş bekliyor yani. Aynı. O Aynı. da zarar veriyor yani. Aynen abi. O da zarar veriyor halle. Onun için bir de şu konuda ben size şunu söyleyeceğim. Üreticilerimiz bugün ürünlerimizi kullanırken, mesela biz diyoruz dekara diyelim 80 gram kullan 100 gram kullan diyoruz. Evet. Bu kez de sonra fazla fazla atıyorlar. Yani biz asla yani örnek vereyim dekara 80-100 gram diyorsak size bunu attığınızda. Evet. Bunu e, ben bol su atarım olayına girmeyelim. Bakın 1 litre ürün 400 litre 5 litre suyun içine konulacak yani. Yani suyu efendim daha az atayım, daha fazla atayım yok. Bugün 400 litre ile 5 litre arasında dolduruyoruz ö, tankımızı. O hacim olarak konuşuyorum, oranlar konuşuyorum. Aynen. Ve Bir litreyi bunun içine koyuyoruz. Yani evet. efendim ben gene bunu diyelim 10 tekrar atacağım diyelim 15 tekrar atacağım bunu. O zaman ben bunu tamam gene 15 tekrar atayım ama 600 litre suya atayım bunu olmaz. Hayır. Yani ne suyu fazla koyuyoruz ne eksi koyuyoruz. Dolayısıyla bugün e, su noktasındaki bu konu önemli konu. E, atım olarak bilgisi olsun evet. Çünkü bazı ilaçlara insanlar alışmışlar. Çok suyla atmayı düşünüyorlar. Çok su, az ürün. Hani ya da ürün aynı ürün ama suyu çoğaltmaya çalışıyorlar yani. Evet. Daha çok böyle lambur lambur aksın diye böyle aşağıya doğru yağmur gibi damlansın diye haliyle. Onun için öyle değil. Biz bugün tavsiyemiz dostlarımız, üreticilerimiz, müşterilerimiz. Onun için burada bunu atarken bu şekilde kullanın. Yani bugün takriben 400 litre suya ya da 500 litre suya 1 litre koyun. 10 ile 15 tekrar arasında atabilirsiniz yani. Evet. Bizim tavsiyemiz odur. Eğer atım anlamında da tercihimiz şu olacak. Eğer diyelim atacaksanız eğer bitkinizi suluyorsunuz. Bitki su ihtiyacı yaşamazsın. Ondan sonra e, patlıcanımız gübresini almış, aşağıdan da gübresi verilmiş veriliyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu noktada yüklayın. Yani suyunu almış, gübresi verilmiş ve ondan sonra verin. E, çok daha iyi sonuç alırsınız. Yani bugün bitki yanıyorken, susamış haldeyken bugün hangi ürünü verirseniz verin. Sonuçta o gübre çalışmaz. Onun için bu önemli konu, atım dönemi şekli önemli. Evet. Asla ve asla yaprak gübremizi. Bir e, yabancı ot ile asla karıştırmayın. Kesinlikle ve kesinlikle karıştırmayın. Hiçbir şekilde karıştırmayın. Bunun dışında içine katarken başka bir e, gübre ile karıştırmıyoruz. Atarken bu noktada evet, buna kendi. Ya, mümkün olduğu kadar. En fazla Aynı. daha önceden bildiğiniz bir e, böcek ilacı, örümcek ilacıdır vesaire hani onları da karıştırıp denersiniz bir. Aynı. Yani, ama yalnız yapmanız tercihimizdir. Çünkü artık e, siz de gördünüz ki bu sizin için ne ifade ediyor? Bundan sonra söylenecek bir şey varsa yok bayram, bayram. Bundan yani, sonra sizin için bu tabletin bundan sonra resim. he bundan sonra biz e, siz ne dediniz 15 günde bir kullanıp biz bunu artık 10 günde bir kullanacağız <gülüyor> abi. Sizin için, için bu. Bu sizin için olmaz olmaz yani. Aynen artık. Çünkü bakın böyle yani. şu yeşilliği sağlamadan aynen. Ne yapacaksınız kardeşim? Yeşil olmadan aş besleyeceksiniz. Bitki besleyici yani yeşil şart. Yeşil olmadan olmaz aynen. yani. İşte size bu yeşilliği sağlıyor. Geri kalan şey besleme. Bunları yapacağız hali. İlaçlamaları gerekiyorsa yapacağız hali. Böcek ilaçları. Aynen. Ama aynen. bugün şu yeşillik olmadan da her bitki kıt doğuyor. Bükülüyor, şekli bozuluyor, strese Alıyor. giriyor. Ee, şu evet. şüprizin canlılığı olmadan bir kere şu mahsül olmaz abi. Olmaz. Şu çiçek kadar. olmaz. Bu canlılık diye veriyor. Aynen. Bu mal baygın olduğu zaman çok bakarsın bana patlıcan verecek mi? Ben evet. bunu ne zaman toplayacağım diye. Evet. Evet. Bu mal ne kadar diri olursa 4 günde bir mi giriyorsun toplamaya? Abi 3 günde bir girersin. Evet. Rekor gübre bayimiz Sayın e, Başak Tarım Gönenden Sayın Mustafa Güneri Beyefendi ile çalışıyorsunuz. Evet. Her Kendisinden, fideyi evet. de siz oradan aldınız. Evet. Ve kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ürünlerimizi başa yani. Başak Tarım, Mustafa Bey'den e, Gören'de, e, Balıkesir Gönende temin edebilirsiniz yani. E zaten ]şallah. de öyle, alıyorsunuz öyle. zaten. Evet. Alıyorsunuz zaten herhalde. Evet. Benim soracaklarım bunlar sizin söyleyeceğiniz varsa benim... Allah razı olsun abi bir şey yok hani buraya kadar geldiniz evet. Ama dediğimiz gibi hani malımız burada hiçbir sıkıntımız yok yani her şey istediğimiz gibi hı hı. Ee, Gübremizden yaprak gübremizden rekorumuzdan gerçekten memnunuz Hani evet kimse bunu yanlış anlamasın. Hani isteyen adresimiz de belli. İsteyen gelip dolaşabilir. Sorunumuz yok. Herkes birbirini tanıyor aynen, burada. Aynen. Abi. Kimse kimseye aynen bugün abi. affedersiniz ya şu işte gözüken ortada sonuçta. Aynen. Yani abi işte evet. e, bir de şöyle bir güzel malların biraz da fiyatları iyi olsa işte her şey da, her şey ona dair yani. İşte o zaman işte Karadenizler gibi biraz daha e, e, sahip çıkacaklar. Evet abi. Çünkü bu iş biraz da siyaset yani. Hani olsun istediğimiz yani ne bileyim. Bu iş biraz da siyaset. Herkes hakkını arayacak yani. Bugün evet. abi Üreticilerimiz ağlıyorlar. Fiyat para etmiyor. E ben bak işte fındığı görüyorsunuz arkadaşlar yani. Bir şekilde millet evet. savaşını veriyor yani. Evet abi. Onun için de ben her zaman e, fındıkla ilgili şunu söylerim size. Fiyat konusunda. Bu fındık eğer Karadeniz'de değil de başka bir yerde yetişiyor olsaydı fındığın fiyatları burada olmazdı yani. Daha aşağıda olurdu yani. Yani evet. Karadeniz halkı fındık konusunda muazzam düzeyde parti falan ayırmaksızın öyle güzel bir ele geliyorlar ki. O kadar yani. Evet abi. E bugün işte anlatmaya bir şey bu. Bu noktada da bu bir birlik işi. Sadece tamam patlıcana devlet fiyat belirlemiyor. Burada diyecekler şu patlıcanla devlet fiyat belirlemiyor. Hayır öyle değil. Ama bugün e, fiyatların oluşması da birazcık birlikte oluyor. Bunu da iyi anlayın lütfen. E, evet. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.